Bugün 20 Nisan 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz Koç burcunda ilerleyen ay sabah 7-12'de güneşle birleşecek ve 29 derece Koç burcunda yeni aile birlikte Güneş tutulması meydana gelecek Güneş tutulmaları güçlü yeni aylardır ve etkileri en az 6 ay gündemi belirleyebilir motivasyonun yükseleceği bu dönemde inandığımız değerler uğruna rekabeti yarışmayı mücadeleyi savaşmayı göze alabiliriz Askerler, polisler, ordu mensupları, savaşçılar, spor ve sporcular, yarışçılar, liderler, cerrahlar, doktorlar, mühendisler, demirçelik inşaat sektörü itfaiyeciler, Koç burcu tarafından temsil edilir. Kişisel veya toplumsal alanlarda bu kavramlar önümüzdeki günlerde daha fazla dikkat çekebilir. Jüpiterle birleşen tutulma kişisel özgüven ve cesaretimizi yükseltirken yeni büyüme ve gelişme fırsatları da verebilir. Plütonun güçlü açısı içsel dışsal baskıları artırarak dönüş zorlayabilir tutulma öncü burçlar koç terazi yengeç ve oğlaklar ile bu burçların 25 ve 30 derece aralığında kişisel gezegenleri olanları etkileyebilir bunun yanı sıra sabit burçlar boğa akrep aslan ve kovaların 05 derece arası gezegeni olanlarda kadersel güçlü etkiler alabilirler tutulmanın ardından ay sabah 7:29'dan 29'dan itibaren boğa burcunda ilerlemeye başlayacak